Arkadaşlar selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım ikinci haftanın ikinci gününün ikinci testindeyiz dedik yani senin anlayacağın Bu hafta biliyorsunuz ki Dün arkadaşlarım Çözümleme işledik Bugün sevgili arkadaşlarım Asal sayıları işledik Daha sonrasında da asal sayıların Şimdi testini çözeceğiz Biliyorsunuz asal sayılarla alakalı Biraz pekiştirme yapacağız testi çözdükten sonra. Fakat şunu da unutmuyorsunuz. Mutlaka ama mutlaka sevgili arkadaşlarım bu hafta bu hafta işlediğimiz konularında ödevlerini geciktirmeden vakti zamanında yapacaksın. Senden tek ricam bu. Bu haftayı da atlatırsak konular biraz daha derinleşiyor. Aklında bulunsun. Sevmeni hoca dediklerimi de dersin daha sonrasında pişman olmak için dediklerimi harfiyen günü gününe ve zamanında Yapman şart Evet Dilerseniz sevgili arkadaşlarım Geçelim testimize Arkadaşlar X, Y, Z birbirinden farklı asal rakamlar Olmak üzere denilmiş Z çarpı X artı Y sayısı Tektir demiş Bakın arkadaşlar Asal rakamlar deniliyor Asal sayılar denmiyor dikkat. Z çarpı X artı Y sayısı Neymiş tekmiş Şimdi biz Z çarpı x artı y'den bahsediyoruz. Bunun sonucunun tek olabilmesi için ayrı ayrı çarpanlarının da ne olması gerekiyor tabii ki hocam tek olması gerekiyor. Tek kere tek tek yapar. E şimdi ben buradaki Z'nin tek bir asal olduğunu biliyorum. İçeride iki tane asalın asal rakamın toplamı da tekse e o zaman şöyle şu şart bir tanesi çift olacak bir tanesi tek olacak. X ile Y'den bir tanesi tek bir tanesi çift. Peki şimdi güzel. Asal rakamlarımız hangileri? Hocam 2 var bildiğiniz. 3 var 5 e var. E hocam bir de 7 var. Başka asal rakam yok. E şimdi biz burada biz burada Z'nin sevgili arkadaşlarım. Bu 4 tanesinden bir tanesi değil Şuradaki 3 tanesinden bir tanesi olabileceğini biliyoruz Şimdi bakın Z'yi yazdım X artı Y'yi de yazdım Z için olabilecek durumlar Z 3 olabilir Tamam Z 3 olabilir Z 3 olmuşken Z 3 olmuşken Bir de birbirinden farklıydı bunlar unutmayın 3'ü bir daha kullanamayacağım yani X 2 Y 5 olabilir X 2 Y 7 olabilir Tamam Tamam daha sonrasında x'e 2 seçmiştik ya bu sefer 5'e 2 ve 7'ye 2 olabilir. Şimdi x çarpı y'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu ya. Biz burada 2 ve 5 iken x çarpı y 10 olur. Burası 14 olur. Burası 10'dur ve burası 14'tür Şimdi alabileceği değerler neler? Bir 10 var bir de 14 var. 10 ve 14 alttaki 10 ve 14 da aynı olduğu için bir daha saymıyorum ben onları tamam mı? E güzel. Bizim bu z değerimiz başka ne olabilir e, 3'ü seçtik ya e Şimdi bir de 5'i seçeceğiz e, 5'i bir daha kullanamayacağım bu sefer e, Olsun burayı 2 seçerim Burayı 3 seçerim Veyahut bunu 2 seçerken bunu 7 seçebilirim Bunu 3 bunu 2 Ve bunu 7 bunu 2 seçebilirim Ve x çarpı Alabileceği diğer değerlerde 2 kere 3'ten 6 2 kere 7'den 14 2 kere 3'ten 6 ve 2 kere 7'den 14 Burada arkadaşlarım 14'ü zaten yukarıda saydığımız için bir daha saymıyorum tekrardan. Farklı olarak ne geldi? 6 geldi. E güzel. Ben bu z çarpı x artı y'yi çok sevdim. Onu kenara da yapıştırayım şöyle bir daha. E gelin arkadaşlar bir de 3'ü 5'i seçtik. Z 7 olsun bu sefer. Bu sefer de x yine 2 iken y bu sefer 3 olabilir. 2 iken 5 olabilir. 3 iken 2 ve 5 iken 2 olabilir. Burada 2 kere 3'ten 6, 2 kere 5'ten 10. E burası da 6, burası da 10 hocam. Ama sen hoca, sen hoca 10'u ve 10'u ve 6'yı zaten burada saymıştın. Dolayısıyla bir daha saymanla lüzüm yok. E doğru. Benim o zaman birbirinden farklı alabileceğin x çarpının alabileceği değerleri benim 10, 14 ve 6 olarak bulmam gerekiyordu ki buldum zaten. Yani bunların toplamı sorulmuş. Bunların toplamı tabii ki C seçeneği yapar arkadaşlar. Doğru cevabımız da buydu. Gençler devam ediyorum ikinci sorumla. X ve Y aralarında asal demiş bize. Tamam. 2X artı Y'nin 5X eksi 5Y'ye oranı 24 bölü 36 olduğuna göre. X artı Y farkı soruluyor bize. Tamam. X artı Y farkı soruluyor. Şimdi öncelikle X ile Y'nin aralarında asal olduğunu biliyoruz. Şunları bir güzel sadeleştirelim mi sizde? Bakın örnek veriyorum. Şunu 4'e bölerseniz 6 gelir. Bunu 4'e bölerseniz 9 bunu 3'e böldüğünüz 2 bunu 3'e böldüğünüz 3 geldi. Yani aslına bakarsanız 2x artı y bölü 5x 5y dediğimiz ifade 2 3'ün ta kendisiymiş. Gelin burada biz içler dışlar çarpımına yönelelim. 3 kere 2x 6x yapar. 3 kere y 3y yapar. Eşittir. 2 kere 5x 10x yapar. 2 kere eksi 5y de 10y yapar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii doğal olarak. Bunları aklınızdan çıkarmayın. X'ler bir tarafa, Y'ler bir tarafa yapacağız. E yapalım. 6X'i bu tarafa atarsanız burası 4X gelir. Eksi 10Y'yi bir diğer tarafa atarsanız 13Y gelecektir. Şimdi X ile Y aralarında asaldı ya. Eğer buradaki katsayıları da aralarında asalsa hiç üşenmeyin. Daha doğrusu hiç şey yapmayın, merak etmeyin. Hemen yapıştırın. Yanlış çıkmaz. Y 4'tür. Y 4'tür. X de 13'tür arkadaşlar. X artı ye farkı, e, toplamı sorulmuştu. X artı toplamı sorulmuştu. Kusura bakmayın. 13 artı 4'ten ne gelir? 17 gelir ve ikinci sorumuzun cevabı da böylelikle Ceyhan seçeneği olur gençler. Üçüncü soru. Bir tanımla başlıyor. Bu tanımda demiş ki bize. iki basamaklı AB sayısı asal sayı iken. BA sayısı da eğer asal sayı AB iki basamaklı sayısına simetrik Asal denir Buna göre AB simetrik asal sayısı için A kere B çarpımı hangisi olamaz diye sorulmuş Şimdi 7 zaten asal ya 7'nin asal çarpanları 7'nin çarpanları 1 ve 7'dir Dolayısıyla 17 ve 71'i düşüneceğiz 17 bir asal Ters çevirdim 71 bir asal Dolayısıyla 1 kere 7'den Bunların rakamları çarpımı 7 olabilir olamaz diye sorulmuştu. Cevap A değil. Geçtim 3'e. 3 de inasal olduğu için şanslıyız. 1 ile 3'tür. Dolayısıyla 13'ü ve 31'i düşüneceğiz. 13 asalken tersi olan 31 de asal, simetrik asal yani bunlar ve bunların rakamları çarpımı bize 3'ü verir. Dolayısıyla B de olur. 21'i düşünüyoruz. 3 kere 7'dir. 37'yi ve 7 kere e, 73'ü düşünelim. 37 ve 73. 37 asal. Tersi olan 73 de asal. Rakamları çarpımı da 21. Bu da olabilir. 63'ü düşünüyoruz şimdi. 63 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım. iki tane rakamın çarpımı olacaksa. Bunlar 7 ve 9'dur. 7 kere 9. Şimdi 79 bir asal. 97 bir asal. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım. Yine simetrik asaldır ve rakamları çarpımı 63 olduğu için bu da olur diyeceğiz. 35'e geçtik. 35 için de 35 için de 5 kere 7 olduğunu biliyoruz. 57 ve 75. 57 3 kere 19'dur. 75 de 75 de 5 kere 15 yapar. 3 kere 25 yapar. Olur yani asal değil bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olacakmış? Edirne seçeneği olacakmış gençler. Dördüncü sorumuza geçmeden önce de sevgili arkadaşlarım ikinci sorumuzun cevabını şurayı C diye düzeltmenizi rica ediyorum. Dördüncü sorumu çözüyorum şimdi. Arkadaşlar dördüncü soruda ABC birbirinden farklı asal sayı olmak üzere denilmiş bize. Birbirinden farklı asal bunlar. C çarpı A eksi B ve B çarpı A eksi C. Kaçmış arkadaşlar? 1'i 30 öteki 56. Ve burada <gülüyor> pardon C'nin ve B'nin nasıl olduğunu biliyorum ya A eksi B ve A eksi C'de ne olmak zorunda? tabii ki arkadaşlar bu pozitif olmak zorunda. Yani A B'den büyük ve A C'den de büyük olacak. Tamam Peki. Şimdi geçelim sorumuzu düşünmeye. Arkadaşlar bir kere C çarpı A eksi B var. Yani iki tane çarpan var. Çarpma 30. Burada sevgili arkadaşlarım, C'nin ben asal sayı olduğunu bildiğimden 30'u öyle güzel çarpanlarına ayırmam gerekiyor ki. Mesela C çarpı A eksi B diyoruz ya eşittir 30'du hani. Heh. C burada arkadaşlarım bak 2 asaldır. 2 çarpı A eksi B biçiminde de yazabilirim. Eşittir 30. da 2 kere 15 yani. Pekala başka 3 kere 10. 3 kere a eksi b olabilir eşittir 30 bir de 5 kere 6 dolayısıyla 5 çarpı a eksi b yine 30'a eşit olmuş olabilir bu 1 2 ne hocam şu bir de aş aşağıda b çarpı a eksi c var bu da kaçtı 56 idi şimdi b değerleri neler olabilir asal da o da çünkü 2 olabilir hocam 2 kere 28 sonuçta 56 yapar tamam başka hocam bir de 7 olur 7 kere 8 7 çarpı a eksi c eşittir 56 dedi. Peki güzel. Şimdi sıra şunda arkadaşlar. B'nin için kaç tane değer var? 2 veya 7. Şimdi ben diyeceğim ki hocam şurası. Ben şunu şöyle aşağı indireyim biraz. Hocam şu kısım 2 çarpı a 2 olabilir. yanlış şöyle bir durum var. Farklı demişti. E farklıysa c 2 iken b nasıl 2 olsun olamaz. Demek ki c 2 iken b 7 olabilir. 2 çarpı a eksi 7 eşittir 30. 2 kere kaç 30 yapıyor? 15. E 15 için burasının kaç olması lazım? 22. 22'den 7'yi çıkardım. 15. 15 kere 2 30. Çok güzel hocam sağladı ama süresi sağlamayan bir durum var. A 22 dedik ya. 22 asal değil. O zaman çortladı. Bu kısım bitti arkadaşlar. O halde ben neyi düşüneceğim? Hemen şuraya bakacağım. 3 çarpı c3 iken b2 olabilir. Dolayısıyla da A eksi 2 dediğim eşittir 30 dedim. E buranın 10 olması için A'nın 12 olması lazım. E asal değil. Demek ki C 3 iken A 7 olabilir diyeceğiz. A eksi 7 eşittir 30. 3 kere 10 30'du. Demek ki A'nın kaç olması gerekiyor? 17 olması gerekiyor. Aha da bulduk. A 17 asal. C 3 asal. B de 7 asal. Bunların toplamı da 3, 17 ve 7 toplarsanız da 27 yapar ama cevap anahtarı B diyor. Şimdi ne gibi bir sıkıntı var? Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlarım. Biz şimdi A'yı 17 bulduk ya. Bak A'yı şurada 17 bulduk değil mi? C'yi kaç bulmuştuk biz burada? C'yi de 3 demiştik. Yani 17'den 3'ü çıkardınız ne geldi? 14 geldi hocam. Peki B kaçtı? Hocam B'yi de 7 bulmuştuk. Peki 7 kere 14, 56 yapıyor mu? Yapmıyor. Demek ki burası komple gitti artık. Ha bir de 5'i unuttuk. Dur şurası gitti komple. Peki ya C5 ise? C5 ise ve B2 ise 5 çarpı A eksi 2 eşittir 30 dedik. 5 kere kaç 30 yapar? Hocam 6. E 6 olması için buranın ne, buraya ne lazım? 8. E bu da yemedi. 5 kere A eksi 7 eşittir. Ne olması gerekiyor? 30. 5 kere kaç 30 yapar 6. Buranın 6 olması için A'nın kaç olması gerekiyor 13. Bak asal 5 de 13 de 7 de asal. E şimdi A B C için A'yı kaç kabul ettik 13, B'yi kaç kabul ettik 7, C kaç kabul ettik 5. Peki alttakini sağlıyor mu şimdi ona bakalım. B 7 idi 7 çarpı A 13, C de 5, 7 kere 8 56'yı sağlıyor mis? O zaman arkadaşlarım. Gerçekten A, B, C değerleri 13, 7 ve 5'miş. İşte bunların da toplamı bize 25'i verir. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktı. Beşinci sorumuzda sevgili arkadaşlarım ufak bir hatırlatma yapacağım sizlere. Burası 2A-2B-2C bir dizgi hatamız olmuş arkadaşlar affola. ABC birer asal sayıdır. A sayısı 23 bölü 2B-C'ye eşit olduğuna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir tam sayının karesi olabilir diye sorulmuş. Bir kere arkadaşlar 23 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Ve eğer A sayısı da asal ise sağdaki asalın soldaki asala eşit olabilmesi için Tek şart şunun 1 olması. Çünkü asal bölü 1 ancak asala eşit olacak. Ve arkadaşlarım asalın zaten birden başka bir böleni de olmayacak. Çünkü sadece kendisi var. Eğer asalı kendisine bölmüş olsaydık. Sol taraf 1 çıkardı asal olmazdı. Demek ki arkadaşlarım. Burada A asalı 23'e eşit. A kesinlikle 23 bir kere. Daha sonrasında 2B-C'nin ne olması gerekiyor dedik? 1. 2B-C 1 ise. Arkadaşlarım burada e, birbirinden farklı sayılar bulabiliriz. Mesela B'yi 2, C'yi 3 seçtiğimiz takdirde ikisi de asaldır. 2 kere 2 4, eksi 3'den gelir. Şimdi B'yi 2, C'yi de 3 seçeceğiz dedik. Şimdi yerlerine yazalım. A 23, B 2, c C'de 3. Toplarsanız 28 gelir. 28 bir tam sayının karesi değildir. 2A 46 yapar. Eksi 2B, 2B 4 yapar arkadaşlarım. Eksi 2C'de Bakın 2C demiştik 6 yapar 46-4 42 Bundan 6 daha çıkarırsam, 36 yapar ki 36 bir tam sayının karesidir Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz Devam edelim 6. sorumuzda A, B, C, D ve E Pozitif tam sayılarla İlgili Sayılarının hiçbirinin pozitif tam bölen sayısı 2 değildir. Şimdi bu ne demek? Pozitif tam bölen sayısı 2 olan sayılar asal sayılardır. Demek ki burada pozitif tam bölen sayısı 2 değilse bu sayılar asal değildir diyeceğiz. Şimdi ne dedik? Bu sayıların hiçbiri bu 5 tane sayının hiçbiri asal değil. Bu sayılardan seçilen herhangi iki sayı aralarında asaldır. Herhangi iki sayı seçtiğimiz takdirde bu sayılar aralarında asal olacakmış. A, B, C, D en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi A, B, C, D ve E'yi yazdım. Toplamları en az kaçtır diye sorulduğuna göre ben A'yı bir seçmemde bir mahsur yoktur herhalde. Çünkü zaten bunların hiçbiri asal değildi. Şimdi B sayısına geçtim. 2 ve 3 olamayacak. 2 ve 3 olamadığı için çünkü asal bunlar. Ben burada 4'ü seçebilirim. Böylelikle 1 ile 4 ile aralarında asal olmak zorundalar. Şimdi B'yi ben çift seçtiğim için artık B ile A, B ile C, B ile D ve B ile E de aralarında asal olacaklarından arkadaşlarım. C, D, E'yi çift sayı seçemem. Eğer bunlardan herhangi bir tanesini çift sayı seçersem nasıl bir sorunla karşılaşırız? B ile örnek veriyorum. D'yi çift seçtim. İkisi çift olduğu için... Aralarında asal olmazlar çünkü 2'ye tam bölünürler. Dolayısıyla CD'nin %100 ihtimalle tek sayı olduğunu biliyorum artık. Bunları tek sayı seçeceğim. Peki 1'i ve 4'ü seçtik. 5'i seçemem asal, 6'yı seçemem çift, 7'yi seçemem asal, 8'i seçemem çift ama 9'u seçebilir. Tamam. Ve sevgili arkadaşlarım artık bu da 3'ün katı olduğunu bildiğimiz için 3'ün katı olduğunu bildiğimiz için Artık D ve E'yi hem çift seçemem Hem 3'ün katı seçemem arkadaşlar Hem çift olmayacak Hem 3'ün katı olmayacak Peki 9'u seçtik Devamında neyi seçebilirim Tek tek düşünelim mi Asallar dahil, çiftler dahil, 3'ün katları dahil Yoksa bir düzen bulduk mu Bence bir düzen bulduk Eğer ki bu 5 sayı Hiçbir asal olmamasına rağmen Her biri ikişerli olarak aralarında asalsa Bak burada 1'in karesini almış adam. Bak burada 2'nin karesi. Burada 3'ün karesi. O zaman sıradaki asalımızın karesi 5'in karesi 25. Bir diğer asalımız 7. 7'nin karesi 49. Demek ki bunları seçersek arkadaşlarım. Ne olacakmış? Bu sayılardan seçilen herhangi iki sayı aralarında asal olacak. Ve sayılardan hiçbiri de asal olmayacak. Çok güzel. İşte bunların toplamları sorulmuş. Çok şık ve çok kaliteli bir soru arkadaşlar. 1, 4 daha 5. 25 daha 30. 39 yaptı. 39, 49 daha kaç yapar arkadaşlar? Tabii ki 88 yapar ve cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve devam ediyorum 7. sorumla. A-5 ve 2B-A sayıları aralarında asaldır. A-5 ile 2B-A'nın çarpımının da 28 olduğu bilgisi verilmiş. Bakın A-5 ve 2B-A. A-5 ve 2B-A aralarında asal iki sayının çarpımı 28 olacak. Peki a-5'i yazdım 2b-a'yı yazdım eşittir 28 dedik b'nin maksimum değeri soruluyor b maksimum olsun istiyor tamam mı peki b'yi maksimum nasıl elde edebilirim bu iki sayıda birbiriyle aralarında asal olacak şekilde şimdi birazcık düşünelim isterseniz öncelikle sevgili arkadaşlarım aralarında asal iki çarpan bulacağız 28 için mesela ben a eksi 5'i burada 1 seçsem arkadaşlar 2b eksi a'yı 28 seçebilirim ve böylelikle 1 ile 28 aralarında asal olurlar. a eksi 5'i neden bunu 28 seçtim çünkü b'nin çok çıkması gerekiyordu o yüzden a eksi 5 1 ise o zaman a 6'dır arkadaşlarım. Ve 2b eksi 6 eğer 28 eşit olacaksa 2b eşittir eksi 6'yı karşıya atarsam 34 gelecektir ve de buradan kaç gelir 17 bu da bizim B'mizin maksimum değeridir diyebiliriz. Doğru cevabımız Edirne seçeninde verilmiş. Devam ediyorum. Bir diğer sayfamda bir diğer sorum 8. sorumlu. Birden büyük asal olmayan bir tam sayının rakamlarının toplamı sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm asal çarpanlarının rakamlarının toplamına eşit oluyorsa bu tür sayılara simit sayısı denir. Nasıl yani? Şöyle. 666 sayısını düşündün arkadaşlar. 666 sayısı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 37'ymiş. Peki 6 artı 6 artı 6 yani sayının rakamları toplamı kaç? 18. Peki bu yazılışta kullanılan tüm asallar 2 3 3 3 ve 7. Bakın 2 3 tüm rakamlar diyelim 2 3 3 3 7 toplam 18 ediyor mu? Ediyor. O zaman 666 bir simit sayısıdır. Bu tanım ve örneğe göre hangisi bir simit sayısıdır diye sormuş bir kere 21 rakamları toplamı 3 peki bu 21'in asal çarpanları ne 3 kere 7 değil mi 3 ile 7'nin toplamı 10 3 10'a eşit mi değil gitti 24'ün rakamları toplamı 6 ve 24 arkadaşlarım 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'tür 8 kere 3 Peki bunların toplamı kaçtır? Hocam 9'dur. Peki 6 9'a eşit mi? Değil Tabii ki. Dolayısıyla bu da gitti. 27'nin rakamları toplamı 9. ve Arkadaşlarım 27 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. Bunların toplamı da 9 olduğu için ve 9 9'a eşit olduğu için 27 bir simit sayısıdır. cevapta Ceyhan'dır deriz. Evet. Devam ediyorum. 9'da. Ne doğal sayı olmak üzere. 2 üzeri. 2n bakın 2'nin kuvveti de 2'nin kuvveti olacak. Artı 1 biçiminde yazılabilen sayılara asal sayılara fermat asalı denir. Hangisi bir fermat asalı değildir diye sorulmuş. Şimdi 3 dediğimiz sayı 2 üzeri 2 üzeri 0 2 üzeri 2 üzeri 1 demeyelim. 2 üzeri 2 üzeri 3 oluyor mu? Bir dursun 5'e bakalım. 2 üzeri 2 üzeri 1 artı 1. Bakın fermatasalı yazdık. 17 dediğimiz sayı 2 üzeri 2'nin karesi artı 1. 16 artı 1 17 yapar. 2 üzeri 256'yi düşünelim. 2 üzeri 8'dir. Yani 2'nin küpü artı 1. Yani bu da oluyor asalı. Buraya bakıyoruz. 2 üzeri sevgili arkadaşlarım. 128'i düşünüyoruz hemen. 7. Şimdi 2 üzeri bir şey Artı 1. Şurası 7 yapar mı? Yapmaz. 2'nin kuvveti değil. 3'ü de düşünelim. 2 üzeri dedim. 2 üzeri. Şimdi 1'i e, düşüneceğiz. Tamam mı? 1 olması için 2 üzeri 0 desem artı 1 desem. Bakın şurası kaç oldu? 2 üzeri 0. 2'nin kuvveti değil mi? 2'nin 0. kuvveti 1. 2 üzeri 1. 2 artı 1'den 3 gelir. Yani bu da oluyor. Demek ki cevap neymiş? Edirne seçeneğiymiş dedik. Adana seçeneğini ilk başta göremediğim için bir duralım BCD'ye bir bakalım dedim. Cevabımız Edirne'ymiş arkadaşlar ve devam ediyorum 10. soruyla. K pozitif tam sayı olmak üzere 4K artı 1 biçimde yazılabilen asal sayılara Hilbert asalı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hilbert asalıdır? Şimdi 4K artı 1 biçiminde yazılacak. Yani 4'ün katından bir fazla olacak tamam mı? 11 4'ün katından bir fazla değildir. 31 4'ün katından bir fazla değildir. 4'ün katından 3 fazladır 22 4'ün katından 3 fazladır 37 4'ün katı Yani 36'dan 1 fazladır Ve 4 kere 9 artı 1'dir Dolayısıyla cevap Denizli Edirne ise yine 4'ün katından 3 fazla olan bir sayıdır Dolayısıyla bu da cevap değildir Cevabımız Denizli seçeneği olacaktı Ve sevgili arkadaşlarım Devam ediyorum 11. sorumdan Aralarındaki fark 2 olan asal sayıya İkiz asal sayılar denir Buna göre aşağıdakilerden hangisi ikiz iki asal sayının Toplamı olamaz Diye sorulmuş Şimdi aralarındaki fark 2 olacak ya P1 asal olsun P artı 2 de Sevgili arkadaşlarım eğer asal ise Bunların toplamı Olamaz diye sorulmuş İkisinin toplamı 2 iki P artı 2 yapacaktır Yani sevgili arkadaşlarım Ben şıkların her birinden şuradaki 2'yi çıkarırsam 202 102, 82, 34 ve 22. Ve daha sonrasında 2'den iki, kurtuldum ya. 2'ye bölersem P asalı kalmış olması gerekiyor elimde. 2'ye böldüm 101. 2'ye böldüm 51. 2'ye böldüm 41. 2'ye böldüm 17. Ve 2'ye böldüm 11. Diğer asallar da 2 fazlaları olacak. Yani P'ye P artı 2 dedik ya. 2 fazlası nedir? 103, 53. 43, 19 ve 13. Bakın arkadaşlarım asal asal o zaman 204 ikiz asal. Ee, 41, 43 olur. 17, 19 olur. 11, 13 olur ama 51'e 53 olmaz. Çünkü 53 asal iken 51 asal değildir. Çünkü 51 dediğimiz sayı 3 ile 17'nin çarpımının ta kendisidir. Dolayısıyla cevabımız da Bursa seçeneği olacaktı. Bir ABC üç basamaklı sayısının rakamlarından herhangi biri silindiğinde kalan iki rakamın soldan sağa doğru oluşturduğu iki basamaklı sayı da asal sayı oluyorsa böyle üç basamaklı sayılara as asal denir. Örneğin 197 sayısını düşünelim. 1'i sildim 97 asal. 9'u sildim 17 asal. 7'yi sildim 19 asal. Dolayısıyla bu 197 sayısı as asaldır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi as asal bir sayı değildir diye sorulmuş bize. Şimdi 1'i sildim 37 asal. 3'ü sildim 17 asal. 7'yi sildim 13 asal. Dolayısıyla as asaldır. 4'ü sildim 31 asal. 3'ü sildim 41 asal. 1'i sildim 43 asal. 1'i sildim 73 asal. 7'yi sildim 13 o da asal. 3'ü sildim 17 okey. 7'yi sildim 19, 1'i sildim 79, 9'u sildim 71 asal. O halde cevap Edirne'ymiş. Bakalım neden? 9'u sildik 71 asal. 1'i sildim 97 asal. 7'yi sildim 91 asal değil. 91 genelde de karıştırılır. 7 kere oluşturur arkadaşlarım 91. Gördüğünüz üzere iki tane daha asal çarpanı varken kendisi bir asal olamaz zaten. Cevabımız Edirne'ydi ve devam ediyoruz 13. sorumuzda. A bir asal sayı ve arkadaşlarım A 2 üzeri 4B eksi 7'ye eşit olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Bir kere A asalsa bakın buradaki 2'ye eşit olmak zorunda. Yani A 2 ve buradaki 2'ye eşitse üstü nedir bunun 1'dir. Yani 4B eksi 7'nin ne olması gerekiyor? 1 yani 4B eşittir ne olacak? 8 o zaman B kaçtır arkadaşlarım? 2'dir. Bizden 2 ile 2'nin toplamı istenmiş doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet gençler asal sayıların testini de bitirdik. E, bu testte 2-3 tane hata vardı. Bu hatalar için kusura bakmayın arkadaşlarım. En kısa sürede düzeltilecek. Yeni baskı satın almanın için en kısa sürede düzeltilecek. Tekrardan kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Gözümüzden çok büyük kaçmış. Arkadaşlarım bir diğer konumuz var. Yarın ne işleyeceğiz? Bölen sayıları işleyeceğiz. Ve bölen sayılarından sonra da sevgili arkadaşlarım testini ve daha sonrasında faktöriyel ve faktöriyel testini işleyeceğiz bu hafta. Bu hafta senin ödenin yoğun olacak. Aklında bulunsun. Sonraki videolarda ve sonraki konuda görüşürüz. Kendine dikkat et. Hoşçakal. Sağlıkla kalıyor. Tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutma.